kaç kişi var ben bir kişi gördüm şimdi. Bre bre geldi. Resi daha. Var mıdır? silah kaldı 98 mı? ben göremiyorum ya. Gözükmüyor. Şu an temiz temiz adam. Tamam. için Evet Yo, onun için. Üst temin Üst kat Üst kat. Ve üst katta, evin Burada. Burada. Burada. O sağda sağda sağda. Lan beni vuracak. Solda bir saldırı bir Önümde adam, altın mermi var, altın mermi. Dam. Abi ya burayı satmamız lazım, sonradan baskına gelcekler. Ya da burada güzel bir pozisyon almamız lazım. Gel dolanak ya, gidelim. Kalmayak burada. Ha burada. git, bu aşağıya işte burada, burada Düşman görüldü. Hayır. Bayıldı. Sil alıyorsun. Bunu kafana Adam tamam, parçalanmış şu bu şang görüldü. Adamda dürbün var mıydı? Var 4x. Alttaki adamı da sağlam tutlardı haberiniz olur. O, o karga 8 vermiş. Adam ta burada. Adamlar bu kayanın üstünde iki kişi. Bu atlar şurada indiririz onları. gelin gelin. <gülüyor> Yüzüyorlar. Öldü bir. Öldü bir. Şu an ben göremiyorum. Direkt öldü ama. <gülüyor> Sıra zaten direkt oluyorsun evet evet, işte ondan. Evet evet. Tam da vardı iki kişilerden. Ya biz bu, bir iki kişi de şuraya baksın şu ya şu karşıdan. Adam görüldü. Aa burada burada burada. Adam tutarlar ters düştü geldi ben daha düştü çorak zıplıyor öldü öldü öldü düşman tamam bittiler düşman görüldü neresi o kalan 5. Bu son dakika şuna yeniden geçeceğim. Bot camp tarafı. Düşte. Tepe düştü. Ya. Bir tane daha var. Ne? Direkt 60 tarafı. 260 tarafında. Bot camp tarafı. tarafı Buradan mı değiller. Yok, seriyim. Lan yokuna getiriyorum. Mezullar Yedi benden. Bir tane daha iyide. Nerede olur? Düşman kattı. Öldü. Aman izinize var mıydı? Hmm. Yani. Aaa burada burada. Bir burada. Karşına. Yedi benden bir. Aç bu kapıyı. Tamam. Kastina girdi, kas vardı. Spike mi görüyoruz bu? Göremiyorum. Evlerden var. Oo, burada. Balici burada. Smog'a kalış alana gir. Duvarın arkasına geç. Kas <gülüyor> gelecekler gelecekler. Ne dedinizler? Creeper'ı vur geçtim lazım ya? Aa, kit kitolan var mı? Bana tetirebilir mi? Attım. Evet. Bir tane evet. daha attım. Bir tane attım Aslında yere. Olmadı ben şeylerden bakayım. Belki ta attım. Belki ta. Tamam. Belki yedi. Köprü tarafa doğru koşuyor. Taş gelecek mi? Taşa bakamıyorum. Taş yedim ben Köprü tarafında oku doğru Başka iki koşuyor iki kişi. Berkant. Köprüün ucunda köprücü de köprücü. Köprünün başında da yani iki kişi orada Yivi taştaki direk ölmedi değil mi? Süreniyor. Öldü, öldü öldü öldü öldü. Son iki kişi köprünün başında. Son iki. Yakın gidiyor. Let's go, let's go.